Her yıl e, Ocak ayında devletin e, vergi ve harçlarında artışlar oluyor. Daha önceki yıllarda daha düşük rakamlarda oluyordu. Bu yıl %122'lik bir artış söz konusu olacağından dolayı sadece B sınıfı sürücü belgesi harcının işte 1462 lira olan bir harç bu. 2800 lira civarına çıkacağını öngörüyoruz biz. Bu yıl bizim yapacağımız artış da maliyetler yükseldiği için özellikle yakıt giderleri olsun, personel giderleri olsun, SSK giderleri olsun... Yine kurumla alakalı kira giderleri olsun, işleyişle alakalı işte personel giderleri arttığından dolayı biz de bu ilki ücretimizin ilanını yaparken bunları göz önünde bulundurduğumuzda daha yüksek bir artış yapmak zorunda kalacağız. Ehliyet fiyatları ortalama olarak 10.000'i 10 bulacak tabii ki. Biz olabildiğince vatandaşa fazla yansıtmamaya, işte ücretimizi arttırmamaya çalışsak da maalesef bizde de artık bir maliyette yükseklikten dolayı artış yapmak zorunda kalıyoruz. Aralık ayı itibariyle 2022 yılının son kayıtlarını alıyoruz. Bu ayın 30'una kadar aldığımız kayıtlar bu yılki ücretten yararlanacak ama e, kurs ücreti olarak bu yılki ücretten yaralanacak. Gelecek yıl sınavlara girecekler bunlar. Tabi e, sınav ücretlerinde de artışlar olacak. İşte teorik sınav ücreti elektronik sınav ücreti, direksiyon sınav ücretinde de artış olacak. Bunlar bu seneki yıla göre kayıt yaptırdığı için kurs ücretinde bu yılki rakamlara göre baz alacağız bunu. Sadece devletten doğacak olan vergi ve harçlardaki artışlar kursiyere yansıyacaktır. Ee, gelecek olan zam haberini duyan vatandaşlar e, sürücü kurslarına koşuyorlar şu an ve kayıt yaptırmakta acele ediyorlar haklı olarak. Çünkü ceplerinde yaklaşık olarak söylüyorum en az 2 bin lira, 2 bin 500 lira bir para alacaktır şu an kayıt yaptıranlar. Şimdiki fiyatlardan yararlanıyorsun. Gelecek sene artış olacağı için gerektirir. Aynen. Bize hatırladıklar ki, evet. başına doğru e, zam olacağı için biz şimdi, bize şimdi daha uygun değil, şimdi bir sürü gibi nasıl gördük kaynıları. Evet. Ee, Tabi muhaliyetler yükseldi. Şimdi sen başına evet. artış yapacağız bu kaynıda. Ondan kurtulmuş olacaksınız İnşallah. Doğru doladan çürüm de aynı şekilde siledi. Evet. evet. Şimdi pek evet. olursa daha avantajlı olur. Doğru. E, yeni Aynen. yılda hem harç artışı oluyor, Aynen. hem kurş ücretleri artacak. Yolay ee, biz de şu an son kayıtları yapıyoruz. Aralık ayı kayıtlarını alıyoruz. Bu ayın 30 itibariyle bitecek. E, Elyet için dediler bu yılbaşıda sonra zam gelecek. Şimdi herkesin dövmesini istiyoruz yani herkes gelse kaydını yapsın. Benim çocuğu da öyle dövmüş dedi git benim kaydımı yap. Yılbaşıda sonra zam gelecek. Onun için biz de gelmişiz burada kayıtlarını yapacağız. Yılbaşıda sonra 10 binim olur tahmin ediyorum. Yıl başında... Zam olacağını duyduk. O yüzden biz şimdi kaydolmaya geldik. Bize daha uygun olduğu için şimdi münasip gördük. Zaten yıl başında 10.000'i 10 bulacağı için 3.000 TL gibi bir fiyata yani iyi bir fiyata kar elde edebilirsiniz. yani Cebinizde kalıyor paranız yani 3.000 TL'ye yakın para.